Lehimleme güvenliği. Bu videoda lehimden bahsedeceğim. Bu bir havya. Çalışmakta olan bir havyanın ucu çok ısınır. O kadar ki havyasına göre 400-500 dereceye kadar çıkabilir. O yüzden havyanın metal kısımlarına kesinlikle dokunmamalısınız. Havya kalem tutar gibi tutulur. Çünkü böyle tuttuğunuzda havyayı çok daha iyi kontrol edebilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda havyayı daima altlığına koymalısınız. Yani bir şey beklerken havyayı kesinlikle elinizde tutmayın. Her zaman altlığına koyun ki bir şeyleri yakmayasınız. Havyanın kablosundan çekildiğinde yerinden çıkabileceğini asla unutmayın. O yüzden kablo kesinlikle bacaklarınızın yakınından geçmemeli veya masanın kenarlarından sarkmamalı. Yoksa kabloya takılıp, Havya'yı yerinden çıkartabilirsiniz. Ve kabloyu metal kısımla iyiyen temas ettirmeyin. Yoksa kablo eriyip başınıza dert açabilir. İlk işiniz, koruyucu gözlüğünüzü takmak olmalı. Gözlükler gözünüzde olacak. Tabii havya altlığı da şart. Havya'yı ona koyacaksınız. Lehim yaparken ben bir de fan çalıştırıyorum. Bunun gibi küçük bir fan. Lehimden çıkan dumanı uzaklaştırıyor. Bu, çift krokodil pensli bir kablo tutacağı. Lehim yaparken parçaların hareketsiz kalması çok önemli. Parçaları önce birbirine mekanik olarak bağlamalısınız. Lehim işlemini bu kablo üzerinde göstereceğim. Kablonun iki ucunu iki parça gibi düşünün. Gördüğünüz gibi iki ucu bir arada kıvırarak sabitliyorum. Kablo tutacağı parçaları zaten sabit tutuyor ama Parçaları birbirlerine de sabitlemekte fayda var. Şimdi bu kısmı lehimleyeceğim. Öncelikle havyanın ucunu lehime bulayacağım. Havyanın ucunu lehim teline değdirerek fazla fazla lehim alıyorum. Sonra fazlasını atıyorum. Ardından havyanın ucunu lehimleyeceğim metal parçanın üstüne dayıyorum. Metal çabucak ısınıyor. İşte böyle. Metal artık ısındığından, lehim parçanın her yanına kolayca dağılıyor. Dikkat ettiyseniz lehimi havyaya değil, kıvırdığım metal tele değdirdim. Siz de lehimi havyaya değil, tutturacağınız parçaya değdirmelisiniz. Çünkü lehim ancak metal sıcakken tutar. Gördüğünüz duman, reçine bazlı lehim telinin erimesinden kaynaklanıyor. Bu dumanı solumamalısınız. O yüzden, Pencereleri açıp bir fan çalıştırmakta fayda var. İşte, parçaları birbirine tutturduk. Parçaları sağlam bir yere sabitlemek çok önemli. İşte bu kadar. Artık lehim yapmaya hazırsınız.